De? İstememe gelmeni de Gözlerinse kalsın bende Ruhum şık bir pozla ölmese de Kimseye ya derdimi de istememe gelmeni de Gözlerinse kalsın bende Ruhum şık bir pozla ölmese de Bahsedemedim ama söylemiyorum Yalan karışırt elime katlanıyorum Bitmez yılaşık yapışır Umursamıyorum ruhum ölmeye alışık Parçalanıyordu Ada sebep hadisana kötü nedir anonu Dedi bana vakti zamanında babam hadi git oğlum Gittim uzaklara ve oradan kayboldum Bugünse beni arıyordur ama meşgul Durum bir sıfır ve donmuş bir ruh Frontal donduk Kadınlar konuk oluyor sadece bu hiçbir bir var teşekkürler Dur ruh senseyan cehennemimde yan Bütün bu olan inançtan uzak dumandan uzak Gireyim düşmekse çok kolay Gereksiz mental çok üşüğü aratma Zinedim yıllarca yaşama tutumak teşekkür edemem talbi ya Anlatamam anlamaz da zaten Boş yere. <Gülüyor> Eskiden kusuyordum yere Her gün artık nötrüm O iğrenç kişilere. <Gülüyor> Durumu düzeltmeyi denesem de Hak etmezler Vade artık gözler ne desem de Hep iğrençler beni sevmez Bırak öteki biriyim öyle görsen de Kimseye ya Derdimi de İstemem mi <Gülüyor> e. Gel beni ben de ben hemen Ruhum şık bir pozla ölmese de ya, ya. ya Derdimi de istememe Gelmeni de Gözleri Kalsın ben de Ruhum şık bir pozla ölmese de I don't know.